Ee, ve kurumsal yönetim ilkelerinin e, tüm dünyada fırtına gibi eskiği, e, diyebilirim ki batılı ülkelerin tamamının benimsediği, bütün kurallarında ilk defa Türkiye'nin kapısından girdiğim yıllardı. E, ve e, orada bunun üniversite olarak e, önemli bir kavram olduğunu biliyordum. E, bundan beş yıl evvel iki farklı grup yönetim kurulu üyeliği, bağımsız yönetim kurulu üyeliği ile ilgili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 ee, bir davet geldi dedi, ee, burada da benim arkadaşlarım, iş dünyası, e, çok büyük bir yürekle destekliyoruz yönetim kurullarında kadınların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasına. İki yıllık bir eğitim var e, ve ben e, bizim gruptan seni adaya gösterdim, senin bu iki yıllık eğitime e, tabi olman gerekiyor.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 <gülüyor> El şey aksın evet. diye. Bir matematisti söyler misiniz hangi şirketlerde bunlar şu anda bir? Şu şey... anda bugün itibariyle baktığımızda ben Fark Holding'de, Fark Grup <gülüyor> e, yönetim kurulu başkanı Ahu Büyük Kuş oldu. Fark Holding'de bağımsız yönetim kurulu üyesiyim. Bir de Blue TV'de. Sertersabı bıraktım.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 Daha sonra Adana Anadolu Sesi'nde hakikaten bugün düşünüyorum Çukurova yöresindeki en iyi öğrenciler iki okula giderdi. Tars Amerikan Koleji ve Adana Anadolu Sesi. Biz de o grup içerisinden seçildik. Ben hiç özel okulda okumadım Tülay Hanım ve çok da bunu keyifle ve iyi ki diye anlatıyorum. Neden?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 Bari bir bilim oku. Hani maalesef pek çok mühendis vardı. Bari bir bilim oku. İktisat okudum. Herkesin gönlü ferah. E şimdi iktisat okudum. O zaman çok iyi finans ve muhasebe öğren. Öyle gelirsin. E, ve tabii ki söyledim. Meğer bu ekspat da CFO'ymuş. Ve geleceğin CEO'su olarak gelmiş. Dedi ki kardeşim peki sen dedi İstanbul'da mı oturuyorsun? Dedim şimdi.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 10 yıl Mars'a kraft hikayem var. O dönemde e, iki taraf anlaşamadı. Fakat bana bu iki tarafın bu halinin e, şöyle bir katkısı oldu. O da kadersel bir şey. E, Sabancı ailesi ve e, CFO bahsediyor. Diyor ki bir Adanalı kız var diyor. Boğaziçi'nden mezun. İstiyorsanız yönetim kurulu toplantılarında o tercümanlık yapsın.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 Okuldan mezun olunca da rüyamda kaç yıl sınavlarımı gördüğümü hatırlamıyorum. Kaç yıl ödev yetiştiremediğimi gördüğümü hatırlamıyorum. O kadar bende travma yaratmış. Dedim ki diplomamı aldıktan sonra annemle babamın benden göreceğiniz son diploma bu. Ben bir daha okumak istemiyorum. Yani yetti. Fakat bu esnasında baktım herkes birbirini kendini tanıtıyor falan. Herkesin master var. Ben hiç düşünmemişim master yapmayı. Neyse. Ben master araştırmaya başladım. İş hayatımı da ara vermek istemiyorum. Zihinsel olarak diyorum ki o zaman Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi yeni kuruluyor. Ya Koç'a gideyim ya Sabancı Üniversitesi hangisine gideyim derken Kenan beni çağırdı. Dedi ki Özge Sabancı Üniversitesi bütün şirketlerine yazı gönderdi. Ee, gelecek potansiyeli gördüğünüz çalışanlarınızda sponsor olmak isterseniz olabilirsiniz ama önce sınavlara girmeleri gerekir. Aynen bu yönetim kurulu hikayesi gibi oldu. Şoka girdim. Dedim ki bu kadar olamaz. Ondan sonra e, tabii sınavlar... Ne, <gülüyor> ne dilerseniz gerçek oluyor. Evet ama böyle çok hızlı olduğunu düşünmeyin bu arada Tülay Hanım. Önce şöyle oluyor.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 60 tane şirketin arama konferansını yaptık Sabancı Üniversitesi'ne kapanıp Ve baktım ki şirketler yalınlaşıyor. Ve dedim benim başka bir yerde olmam gerekiyor. Yine başladı benim zihnim kendimi şey yapmak, meşgul etmeye. Derken e, Doğan Holding'den e, yine eski Sabancı e, Holding e, başkanlarından birisi CEO'luk yapıyor, beni arada Tulfan Özge dedi, sen orada ne yapıyorsun dedi. Dedim işte böyle strateji iş geçimi, anladın sen dedi. Orası dedi yalınlaşacak büyüyecek, sen enerji sektöründe mi çalışmak istiyorsun dedi. dedi burada sana ihtiyacım var dedi. Güler Hanım'ı da arayacağım seni buraya çağıracağım.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 Ama en son kez Kanal D ve D yapımın CEO'luğunu yaptım ve o medyanın kanımda olmasının şevkiyle Kanal D ve D yapımdan ayrılmaz bir yapım şirketinin ortağı oldum, Man Yapım. Ee, işte sonrasında da danışmanlıklar, yönetim kurulu üyelikleri geldi. Hikayem böylece bu yıllara geldi Firay Hanım. Güzel bir hikaye, dolu dolu bir hikaye. Ben tabii hani demin dediniz ya üç kuşakla birden çalıştığım hani hem Sabahutu evet. hem Koç hem Doğan. Baktığınız zaman uzun yıllardır sektördesiniz, çalışan birisiniz. Neler öğrendiniz? Hani ben kendimden şöyle örnek vereyim. Ben ilk e, İzmir Radyosu'nda TRT'de başlamıştım. Akitli elemanlardan ve evet. iş, iş disiplinimi ben orada öğrendim. Yani iş arkadaşlarına nasıl davranılır, e, iş disiplini nasıl edilir, gelme gitme saatleri, işi alma, işi teslim etme, hani bütün o disiplinimi, temel disiplinimi ben orada aldım. Siz neler aldınız bu üç farklı grupta? grupta. Yani, <gülüyor> evet, ben Vallahi ben e, üç farklı grupta şunları aldım. Bir kere sabancı grubunda e, globalleşme üzerine müthiş bir vizyonlar olduğunu öğrendim ve bana vizyon kattılar. Bunu size çok açık bir dille söylemeliyim. Yabancılarla iş yapma konusunda müthiş bir deneyim sahibi grup. Hem Marsa Craft döneminde hem Sabancı Holding döneminde bunu çok net olarak yaşadım ve gördüm. Doğan grubunda e, Aydın Bey'den e, süre gelen e, çok önemli bir e, şey olduğunu gördüm e, ve onu da yaşadım. Bu takdirle de karşılıyorum. Aydın Bey e, şirketini büyütürken, çocukları daha okulda okurken hep profesyonellerle omuz omuza büyütmüş. O yüzden profesyoneller e, grup içerisinde kıymet e, görmek konusunda bence pek çok gruba göre e, daha şanslı ortama sahip. E, ve tabii ki Doğan grubunda medya için öğrendim. E, bu beni hakikaten e, çok etkiler ve e, grubun e, bir portföy yönetim e, şekli var. E, hem e, Sabancı hem Koç grubu e, portföylerini yönetirken bir e, yatırımcı zihniyetiyle değil, sanayici zihniyetiyle veya finansal kuruluş e, zihniyetiyle hep yürütür. E, Aydın Bey'den kaynaklanan uluslararası kalitede bir e, portföy yönetim e, modeli var orada. Yani e, diğerleri gibi diğer büyük e, holding yapıları gibi e, değil. E, doğru zamanda doğru işten çıkma yetisi var e, grubun. Bu refleksini e, çok doğru yönetmiş ve ondan sonra daha kendisi için ve e, Türkiye için uluslararası düzen içinde en doğru yerlere yatırım yapma reçeksi var. Koç grubuna baktığımda ise, Koç grubu, bana sorarsanız, müthiş bir kurumsal yönetim. Yani yurt dışından bağımsız üyelerin var olduğu, her şeyin yapısının nasıl işleyeceğinin, yani masanıza oturduğunuz zaman Hakikaten kitaba uygun olarak işinizi yapabileceğiniz bir e, kurumsallaşma modeli var. E, üç grubu da e, Türkiye için e, çok önemli gruplar olarak görüyorum. Zaten gayri yurtiçi hastalığında önemli bir kısmını e, Türkiye'ye biliyor. E, ne mutlu ki onların bu dönemlerinde içlerinde yer alabildim. Güzel deneyimler, güzel, iyi kazanımlar bunların hepsi tabii. Şimdi ben sizin biraz yönetim kurulu üyeliği üzerinden hani bu e, rolünüzden ötürü onu konuşmak istiyorum. Maal, evet. Yönetim kurullarında kadınların sayısı çok az. Sizce bunun Maalesef. üzeri neler ve ne yapılmalı? Bu konuda sizin görüşlerinizi merak ediyorum. E, şöyle Tülay Hanım... E yönetim kurullarında kadınların sayısı az daha da drastik bir durum söyleyeyim. Aile şirketlerinde eğer erkek çocuğu varsa ailenin erkek çocuklarını alıp kız çocuklarını buralara almayan bir ülke olarak da zihniyetimiz var. Yani bu yatsıyamayız. E, fakat tanık olduğum çok enteresan da bir durum var. Sonra biz bu yönetim kurunda kadın e, konusundaki çalışmayı dernekleştirdik. Ve ben o derneğin de e, yönetim kurunda yer alıyorum. Çeşitli vesilelerle, Türk Konfet'le, İstiyat'la, Sanayi Odası Başkanları'yla toplantılar yapıyoruz. Vallahi sorduğumuzda böyle kalıyorlar. Bir cevap veremiyorlar. Neden diyoruz? Yani neden? Ondan sonra bir cevap yok. E, fakat e, şunun olduğunu düşünüyorum. Ben özünde neyin olduğunu düşünüyorum. İki tane temel sebep var. Bir tanesi kızlar talepte bulunmuyor. Kapıları zorlamadığınız sürece, yani zaten bizim aile böyle dediğiniz sürece hiçbir şekilde oraya ulaşamazsınız. Profesyonel olan kadınlarda ise ya ben bu yaşıma kadar çalıştım bundan sonrasında gidip de birine zorla kendimi mi kabullendireceğim? Bilinci olduğu zaman yani bu kadınlara ve e, o e, aile şirketi olan e, kadınlara da diğer yorumu bu da e, profesyonel hayattan gelen kadınlara. Böyle bir cümlem var. Bir de teknik olarak gerçekler var. O da nedir? Profesyonel kadınların bir cam tavan sendromu var. Cam tavanı kırıp da üst düzey yönetici olmadığınız sürece Zaten yönetim kurulu adayı olamıyorsunuz. Yani sizin bir şeyleri bir kar zarar e, yönetmiş olmanız gerekiyor. Bir şirketin karlığınız zararını üstlenmiş olmanız, bir bilançoyu yönetmiş olmanız bekleniyor. Ve bunu yapabilmek için de C-level yönetici olmanız lazım. C-level yönetici olmanız için cam tavanı kırmanız lazım. Cam tavanı kırabilecek düzeyde de orta kademe yönetici olmanız için de üniversitelerden mezun olmanız lazım. Şimdi bu silsileye baktığınızda Türkiye'nin zaten demografik yapısında üniversite mezunu kadın sayısının çok da büyük aşamalar kaydetmediğini görüyoruz. Sonra onlar geliyor orta kademe yönetici oluyor. Orta kademe yöneticilikten sonra da camtavanı kırmakla ilgili orada da bir elenme yaşanıyor. Dolayısıyla yönetim kurullarına gelmek bu anlamda zorlaşıyor. Ama ben e, bu dernek ve bu faaliyetlerin içerisine girdiğinden beri hep şunu söylüyorum. Ya ben buradayım, hazırım demen lazım. Kapıları çanman lazım. Akıllara düşmen lazım. İnanır mısınız, geçen de ben e, yönetim kurulularındaki rollerimle ilgili bir çalışma yapıyordum. Yine çok değer verdiğim bir e, e, kadın e, arkadaşım bana dedi ki, Özge aslında sen grupta da çok iyi bir yönetim kurulu adayı olursun dedi. Bana kişiyle konuştun mu? Ay hiç aklıma gelmedi dedim. Ya ben bilen hala oradayım. Bakın bu kadar kafa yürüyorum. Dolayısıyla e, ben hazırım buraya adayım demek önemli. İkincisi de hazırım adayım diyebilmeniz için bilgi ve tecrübelerinizi zenginleştirmeniz lazım. Şirminiz lazım ki. Evet yani. Ben bağımsız yönetim kurulu üyeliği nedir biliyorum. Tecrübelerim de şu anda profesyonel hayattan bunlar. Size şurada katkılarım olur. Ben varım, siz var mısınız burada? Anlatabiliyor muyum? Bunu Peki, söylediğiniz zaman kapılar zorlanıyor, öyle değil. Peki, bir bağımsız yönetim kurulu üyesi ne yapar? Nedir yönetim kurulu üyeliği? Ve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 bütün e, yükümlülüklerinin altına imza atmanız anlamına geliyor. Yani bir kere bunu bilmemiz gerek. İkincisi, şirketin operasyonunun geleceğini, stratejisine e, ve daha ileriye taşınması için neler yapılabilir bunun çalışmasını istiyorsunuz. Üçüncüsü de aslında sermayedarın bir kar yaratmaya çalışıyorsun.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 Bana baktıklarında aile şirketlerini yönetmek, yönetim kurulu tecrübelerim nedeniyle aile şirketi olan bir grup da beni davet edebildi. Yani dolayısıyla bu işin bir formülü yok sizin. Formasyonunuza bakıp gerçekten siz buraya aday mısınız ona bakıyorlar. Ben böyle görüyorum. Şimdi tabii sizin e, saydık 6 şirketle mi Evet, kurulu? evet, evet. Yani... Şimdi ben bir tane siteyle bile uğraşırken çok yoğun diyorum, <gülüyor> utandım. Şimdi siz altı şirketin yönetiminde olan biri olarak bir gününüz nasıl geçiyor acaba merak ediyorum. Bana böyle hızlı hızlı sayabilir misiniz? İşte sabah e, 7'de kalkıyorum, dokuzda iş başındayım, onda bilmem ne, ondikide yemek. Bir Hemen de... söylüyorum. Bir şey diye. Hemen söylüyorum. Kendimce bir planım var hakikaten. Ee, genelde e, güne saat 7'de ağır bir kahve ile başlıyorum beynim ancak uyanıyor ondan sonra e, genel e, olarak aile şirketleriyle ilgili e, destek verdiğim e, birkaç ikinci, üçüncü jenerasyon üyesi var onlarla toplantılarım sabah 8 sekizde dokuz arasında e, sonra e, Doğan Holding'e gidiyorum Doğan Holding'te yönetim kurulu danışmanlığı yapıyorum biliyorsunuz ee, bu Doğan Holding'deki e, işim nedeniyle Holding'de e, önüme konulmuş olan projeleri değerlendiriyorum. Saat 3.30-4 civarında. Artık onlar netleştikten sonra 4 ile e, 7 arası may yapıma ait. Haftada bir günüm may yapıma ait. E, yönetim kurullarında çalıştığım e, şirketlerinde ayda e, birer günüm onlara ait. Ama aile şirketimiz konusunda ben 7-24 çalışıyorum. Ana sermayeler olmanın yükümlülüğü çok büyük. Ve babamın olmadığı bir yapının yürütülebilmesi için hakikaten kafa yormak gerekiyor. Ama yönetim kurulları icracı göreve haiz olmadığı için Tülay Hanım. Ben icraya mümkün olduğunca karışmıyorum. Ama her an elimde telefonum, bilgisayarım, iPad'im. Çoklu ekran kullanma kabiliyetim var. Doğru zamanda doğru şey yapma çabam var. Bunun yanında da bir takım STK'larda da yönetim kurulu üyeliklerim var. Oralarda aldığım görevleri de idare ediyorum. Ben bundan sonra herkesin hayatının böyle olacağına inanıyorum. Yani cumartesi günü Tülay Hanım'la karşılıklı bu sohbeti yapıyorsak, ikimiz ceketlerimizi giyinmiş kameranın karşısına geçiyorsak, artık... Ee, Zaman kavramı kendi yönetimimizde ve etkin zaman ile birlikte mümkün. Mekan tanımıyor, zaman tanımıyor. Yeter ki beynimiz buna izin versin. Etkin zaman yönetimi deyince sormadan edemiyorum. Zamanınızı nasıl planlıyorsunuz? Bu planlamayı nasıl başarabiliyorsunuz? Yani zaman yönetimi dediğimiz hakikaten başlı başına bir bilim herhalde. Bir konu. <gülüyor> e, zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşayan, hiçbir şey yetiştiremeyen, işte benim gibi ay çok işim var diyenler için <gülüyor> e, böyle e, püf noktalarını paylaşır mısınız? Nasıl zamanımızı daha iyi planlı birleştiririz? ben şöyle düşünüyorum Tülay Hanım. Bir şeyi yapmak isterseniz, yani yapmayı istiyorsanız, hepsi bir arada yapmayı istiyorsanız her şey için zaman var. Önce onu söyleyeyim. İkincisi, muazzam e, e, size destek olacak e, ekip arkadaşlarınızın olması gerekiyor. Bu, bu hayat solo bir hayat değil. Yani e, ben aile şirketimde e, kız kardeşim e, ve e, amcam olmasa hakikaten çok zor bu işi yaparım. E, Park Holding'de birlikte çalıştığım CFO... Ee, ve e, denetim grubunun başındaki arkadaşım olmasa çok zor yaparım e, Blue TV eskiden beri bildiğim bir iş orada da yani her bulunduğum yerde bir arkadaşım var benim My Production'da keza çalıştım ama onun hepsinin ötesinde e, eşim ve oğlum e, hakikaten e, benim e, destekçim. ve anladılar ki başka türlü bir hayat yaşamayı hem bilmiyorum hem başka türlü bir hayat yaşadığımda mutsuz oluyorum bunu da kabul ettirdiğinizde e, hayat sanki yönetilebilir oluyor. En azından şimdilik öyle. <gülüyor> öyle söyleyeyim size. E, çocuğunuz kaç yaşında? Oğlum 16 yaşında. Oh, i̇yi, artık büyümüş. Evet, büyüdü. Hafızlığında büyüdü. ilan etmek üzere yakında herhalde üniversiteyle birlikte. Aynen, Ve... aynen. Ee, çalışan kadınların pek çok sorunu var. Şimdi siz hani oğlun evet. olduğunu, oğlunuz olduğunu söyleyince sor, sormadan edemeyeceğim. Bir çalışan ve çalışan anne olarak hangi sorunları yaşadınız? Hani her şey güllük gülistanlık gitmedi. Evet, ee, <gülüyor> arkada baktığınızda bir neredeyse 30 yıllık kariyeriniz var. Aynen. Pek çok sorun yaşamışsınızdır. Hem kendi özelinizde hem de gözlemledikleriniz neler? Çalışan kadınlar, çalışan anneler... Hangi sorunları yaşıyorlar iş hayatında? Şöyle, ben bir de bedel ödediğime inanıyorum. Aslında çocukları çok seviyorum. Ve ben kalabalık bir ailede büyüdüm. Üç kardeştik. Yani benim dönemimde genelde herkes iki kardeşti. Biz üç kardeştik. Ve oğlumun yalnız oluyor olması mesela beni hep kalbimi biraz acıtıyor. E, büyüdü. Bu sefer kendimin gittikçe yalnızlaştığını görüyorum. Ona da kalbim acıyor. <gülüyor> böyle söyleyeyim size. Dolayısıyla keşke e, ikinci, üçüncü çocuğum olsaydı. Yani hiç e, böyle hayal etmemiştim. Ama e, oğlumu büyütürken e, gerçekten e, sıkıntı çektim. Yani e, şanslı olduğum çok şey vardı. Bir annem ve kayınvalidem aynı şehirde değildi. Eşim çok seyahat ediyordu ondan sonra. İkimiz çok seyahat ettiğimiz için birinde e, yani evimizdeki yatılı bakıcı hanıma bırakıp gittik seyahate. Bu bana çok dokundu. Kardeşlerimiz de bu şehirde yaşamıyordu. E, ve e, kayınvalidem yeni ameliyat olmuştu. Babam da kalp krizi geçirmişti. Annem de onu bırakamıyordu. Netice itibariyle e, böyle kaldı o e, evde bir gün e, okuldan çağırdılar Tülay Hanım e, ben panik halde okula gittim e, ve çok da kolay bırakamıyorsunuz yani böyle demin romantik ve güzel şanslıydım şöyleydim böyleydim diye anlatıyorum siz biliyorsunuz araları doldurduğunuzu demlediyorum çok da kolay işten çıkıp hani toplantımı iptal ettim gittim falan diye anlatacağım bir hikaye dedi e, Okulun psikoloğu çağırmış e, dedi ki ''Siz dedi, oğlunuza ne yaptınız? Neden dedim? Bütün çocuklar dedi merdivenlerden koşarak iniyor dedi. Ama dedi sizin oğlunuz dedi, tırabzanı tuta tuta tek tek basamak basamak iniyor dedi. Şimdi ben de bakıcı ile büyüdüğü için küçücük yaştan itibaren oğlum ağzına şunları alma, bak falanca abla dikkat edemeyebilir senin bu şeyine merdivenlerden inerken koşarak inme, Allah korusun kafasını çarpar, başına bir şey gelir gibi o kadar temkinli e, büyütmüşüm ki e, çocuk bu hale gelmiş. İnanır mısınız bunun üzerine çalıştık? Yani çocuğa koşmak ve özgür davranma konusuna çalıştık. Bu gibi sayabileceğim bir dolu hikaye var. yani Mesela e, Bora'yı ben gündüz saati hiç doktora götüremedim ateşlendiğinde, hep acile gittim. Akşam saati daha rahat götürebilirim. Ee, ama o da zor şartların e, adamı oldu. Bugün kendim e, değişim süreçlerinden veya zor zamanlardan geçtiğimde bana ters mentorluk yapıyor. Ben oğlumdan hakikaten Tülay Hanım çok şey öğreniyorum ve öğrenirken de ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ben bu çocuğu o kadar yalnız bırakmışım ki çocuk kendi kendine nasıl bu formasyonu elde etti acaba diye düşünüyorum. Ama demek ki hayat böyle bir şey. Yani zor koşullar onları da güçlendiriyor. Kesinlikle ee, ve ben de hiç aslında e, üzülecek bir şey de görmüyorum. Ben evet. de çocuğumu tatillerde tanırdım. Hani hele de Londra'dan <gülüyor> yılda sadece bir hafta yıl iznimiz olurdu. Yastık. Tatil... Evet. Çocuğumun hareketine bakardım, Aa böyleymiş derdim, şaşırırdım. Evet. Çünkü çocuğumdan haberim yok yani o derece. Ama işte üzülmüyorum. Üzülmeyelim de. Üzülmeyelim, Çünkü... evet. Ayakları üzerinde durmayı çok daha iyi öğreniyorlar. Önemli olan kaliteli zaman geçirmek değil mi bir aradayken? Aynen, aynen, aynen. Sizin e, çocuğunuz kaç yaşına geldi? Artık o çok büyüdü, 25 yaşına geldi. Aa! <gülüyor> ne güzel, ne güzel. <gülüyor> Harika vallahi. Üniversiteden lezzin olduğu yazılıkları şimdi yurt dışında Maşallah. Almanya'da bir şirketimiz olarak çalışıyor. Darısı başında. İnşallah, inşallah. Onları da konuşacağımız günler gelir. İnşallah, çok sağ olun. Şimdi e, çocuğunuzun olmasını biraz e, elbette hani anlattınız. Kolay olmadı gitmek diye. Hepimiz evet. biliyoruz ama yine de konuşulsun istiyorum. Çünkü sadece biz bildiğimizle kalıyoruz. Bunlar kalıyoruz. da bilinmiyor. Yani e, benim oğlum mesela şey demişti. Anne hiç beni okula götürmedin, hiç okuldan çıkışta almadın demişti. O kadar evet. oturmuştu ki ama maalesef şirketler de bu konuda e, kadınlara kolaylık sağlamıyorlar. Yani Aynen. orada bir iş var, yürümesi gerekiyor. Nereye gidiyorsun çocuğu okuldan alamazsın yani diye. Ee, ne yapılmalı sizce çalışma hayatının içinde kadın olmak, anne olmak nasıl nedir? Evet, işte <gülüyor> şey olmalı? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ee, ben e, çok teşekkür ederim böyle güzel bir soru olduğu için. Hakikaten önemsiyorum. Ee, Çılay Hanım, bu dijitalleşme e, hiç hoşumuza gitmesiyle bu COVID Tedbirleri bize şunu gösterdi illa ofiste olmanıza gerek yok anlatabiliyor muyum bizim iş hayatına başladığımız yıllar öyle yıllardı ki ofiste insanlar koltuğundan kalkamazdı ben öyle yöneticiler biliyorum ki geçerken koltuğunuzu boş gördüğü zaman üç kere dört kere neredesin ne zaman geçsen boş hani ya e, Biyolojik ihtiyaçlarım için de kalkmış olabilirim. Anlatabiliyor muyum? Tabii bunu söyleten kötü örnekler de yok muydu? Vardı. Yani ona da bir şey diyemem. Ama böyle günlerden geçildi. Ama şu anda bunun böyle olmadığını görüyorum. Gelecekte de gelecekte de bunun bir avantaja çevrilmesi gerektiği inancındayım. Yine kadın çalışanların bir arada hareket etmesi gerekiyor. Yani e, demin size bahsettiğim gibi ben e, hangi işi yaptıysam hep onun meslek örgütlerinin içerisinde oldum. Yatırımcı ilişkilerimi yaptım. Derneği yoktu, dernek kurduk. Yönetim kurulunun e, bağımsız üyelik mi? Dernek yoktu, dernek kurduk. Yapmalıyız. Sesimizi duyurmalıyız. Bu olaydan sonra çalışan kadınların seslerini duyurup, pardon da biz bu evden de bu işleri yaptık, hayatımızı yürüttük. İlla tam da bu zamanda mı olması gerekiyor? Ben okula çocuğumun falanca aktivitesine gidip akşam bunu size göndersem olmuyor mu? Noktasına da gelmedi. Peki Özge, sana çalışanın bunu söylese, buna tamam der misin diyeceksiniz. Çok enteresan bir olay yaşadık ben yapımda. Bir kadın arkadaşımız babası ne? Kanser teşhisi olmuş. Fakat konuşmak da istemiyor. Çok da böyle içine kapanık da bir insan. Ee, çok sakin bir biçimde bize mesaj attı. Dedi ki benim yarın dedi Antalya'ya gitmem gerekiyor. Babam bir e, ameliyat olacak beni merak etmeyin. Telefonum bilgisayarım yanımda. Ben falanca konulardaki işlerimi şu saatte size gönderiyor olacağım. İnanır mısınız babası ameliyat oldu, patoloji sonuçları çıkıp tedavi yöntemi belirlenene kadar bize bunları hiçbir şekilde hissettirmedi ve görevlerinin hepsini elindeki bilgisayardan, telefondan yaptı. Sonra rahatladıktan sonra biz ısrar soruyoruz, iyi mi baban falan hani 1-2-3 ona bir şey söylemeyince üzerine de gitmiyoruz. Olayları anlattı, bayağı da büyük bir olay yaşamışlar. Ama babasını beklerken bile yanında tablet olduğu için bunları yapabilmiş. Şimdi ben şunu arz ederim. Bunu yapan kadınlar şirket içerisinde örgüt insan kaynaklarına gidip durumu anlattıkları zaman veya erkekler çocuklarıyla ilgili böyle bir durum varken bunların artık esnek çalışma sistemine geçilebilir olduğunu şirketlere anlatmaları gerekiyor. Yönetim kurulu evet. neden kadınlar olmalı? Ne farklı, evet. Bence en süper soru bu. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Şimdi bir kere e, şöyle düşünün. Dünya nüfusunun yüzde ellisi kadın yüzde ellisi erkek. Yani e, tabii ki istisnai üçüncü cinsiyetlerde var. Ben onları da yazmak istemiyorum. Ama nüfuslarını bu şekilde ölçülebilir ifadeyle kullanamıyoruz. Dolayısıyla e, sizin Şirketleriniz genelde e, günün sonunda yani 3 değer zincirinden geçerek de olsa tüketiciye gidiyor. Tüketicinin olduğu ortamda belli ki %50 tüketici kadın. Ya bu kadınların e, aldıkları alım kararları, tüketme kararlarını sadece erkeklerin alması mümkün mü? Aynen. Veya bir meclisin sadece erkeklerden oluşması mümkün mü? Veya bakanlar kurulunun sadece erkeklerden oluşması mümkün mü? Ya Türkiye'de ilk vali kadın vali 1991 yılında ilk defa bir kadın vali oluyor. Yani e, ben e, aslında çeşitlilik ilkesi çerçevesinde bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ee, çok hoş bir anekdot var. Ee, bu e, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için Coca-Cola bir kampanya başlatıyor. Coca-Cola'nın da o dönemdeki e, CEO'su, Muhtar Kent. Muhtar Kent bir derneğe yönetim kuruluna ve icra kurumuna bakıyor. Kadınların sayısı o kadar az ki, diyor ki, pardon da benim diyor alım kararımı veren kadınlar. Biz nasıl diyor burada diyor bu kadar az kadınla çalışırız. Ve bu, bu e, başlıkla çıktılar. Ve sonra You He For She diye bir kampanya başlattık diyorsun. Yani e, OECD, hep bunu anlatıyorum. OECD yıllarca toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yayınladı. Workshoplar yaptı. Ben de bir e, çalışmasının içerisindeydim. Act Now diye. ...bir çalışma yaptılar, onun içerisindeydim. Çok saçma bir biçimde daha bir tane OECD Genel Sekreteri kadın olmadı. Ben bunu sormak istiyorum. Ama sadece erkekleri de bağlamak istemiyorum bu konuyu, anlatabiliyor muyum? Yani kadınların da yırtıcı olup, alınganlıktan, duygusallıktan çıkıp... ...kapıları zorlaması gerektiğini ve yaptığı işin iş olduğunu unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, o sebeple bunu diyorum. Yani sadece erkekleri suçlayamayacağım. Veya Birleşmiş Milletler He for She kampanyası yapıyor. Ya bir tane bir kadın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olamaz mıydı bunca yıllık tarihte? Hadi 20. yüzyılı geçtik. 21. yüzyılın ilk 21 yılını deviriyoruz. Olmadı. 1945'te kuruldu Birleşmiş Milletler. Ya olmadı. Dolayısıyla ben bunun hem kadınların talip olmamasında hem de bunun bir kulüp mantığıyla yönetilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü kadınlar daha detaycı, daha ilkeli, bana sorarsanız daha etik ve her şeyi kuralına göre yapmayı sevdiği için erkekler açısından biraz zorlayıcı olabilirler. Yani erkekler çünkü birbirlerine baktıkları anda doğal olarak... Ben de sizin gözünüze baktığımda sizin nasıl bir insan olduğunuzu anlıyorum. Çünkü aynı cinsiz. Anlatabiliyor muyum? Bu çok normal bir şey. Ama biz kapıları zorlamalıyız. Peki bunun gerçek sonucu var mı? Var. McKinsey araştırmaları var. Bugün McKinsey Women Matters diye bir raporu vardır. Son iki yıldan beri çıkarmadı ama kadınların çalıştığı şirket, kadınların yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerin ee, kadın yönetim kurulu üyesi olmayan şirketlere göre %20 daha karlı olduğunu ispat etmiş. Şimdi bu sadece kadınların sağladığı fark değil. Zaten kadınları çeşitlilik ilkesiyle yönetim kuruluna alan vizyoner bir şirket doğal olarak daha karlı olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani hem kadınlar buna katkıda bulunuyor hem de zaten zihniyet katkıyı hak ediyor. Böyle bir durumda. Dolayısıyla sözde değil özde kabul etmek lazım kadınların yönetim kurulu üyesi olmasını ve onlardan fayda sağlanması. Bakın bağımsız yönetim kurulu üyesini şirketinize alıp da yönetim kurulu üyesi olarak eğer ondan faydalanamıyorsanız yani danıştığınız bir konu yoksa bir komitede çalıştıramıyorsanız o toplantıya gelmiş sabahtan akşama kadar dinleyip ondan sonra gidiyorsa o zaman siz zaten yönetim kurulunuzu çalıştıramıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Evet. E, kaldı ki bir kadın yönetim kurulu üyesinden de gelirken e, çeşitlilik anlamında ne beklediğini yönetim kurulu başkanının ve sermayelerin kafasında oluşturması gerekiyor. Güzel ayrıntılardı bunlar. E, aklımda başka bir soru kalmadı ama sizin böyle dikkat çekmek istediğiniz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 Televizyonda e, ülkenizi çok iyi tanıyorsunuz. Size söylememe hiç gerek yok. Yani bence e, medyadan, yolu medyadan geçen insanların, insanlardan daha iyi, gazetecilerden daha iyi, hiç kimse toplumu daha doğru kodlayamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama e, bugün bir rol modeli örnek gösteren bir dizi yaptığınızda ne yazık ki hiçbir mecrada karşılık bulmuyor. Şu rating dediğimiz şey var ya ve biz o ratinge muhtacız yani. Reklam alabilmeniz için bu ratinge ihtiyacınız var. Karşılık bulamıyor. Evrensel değerleri konuştuğunuz hiçbir program karşılık bulamıyor. Ama nerede çatışma, nerede ses ee, yüksekliği var, nerede entrika var? Bir rating anlatılır gibi değil.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 daha çok eğilimde bulunuyor. Ben TRT zamanında büyümüş bir çocuk olarak hakikaten o zamanki nezih ekran görüntüsünü özlemle anıyorum. Yani biz öyle büyümedik en azından. Öyle büyümedik ve bence toplum bunu istiyor demek de televizyonların evet. bir kaçış yolu. Eğer evet. biz toplum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 Bunlar değiştirilemeyecek şeyler değil. Hanım. Yeter ki hep birlikte inanalım, hep birlikte isteyelim. Çocuklarımızı bu şekilde yetiştirelim. Ben buna inanıyorum. Pozitifliği bozduğumuz anda yani realistlikten kaçalım istemiyorum ama önümüze baktığımızda hep pozitif bakma ihtiyacı duyuyorum ve diyorum ki bunlar değişebilir. Şuralarda değiştirebiliriz. Her bulunduğum ortamda da